Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tarık, bugün serle yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugünkü inceleyeceğimiz ürün Rampage'in ROGUE diye yazılıyor. ROG diye okunuyor diye biliyorum. ROG modelini inceleyeceğiz. Şöyle sizlere bir göstereyim kulaklığı. Şöyle bir kulaklık şu an videonun girişindeyiz ilerleyen zamanlarda kutusundan çıkartacağız videonun ilk kısmı ve son kısmı ve bazı videonun ortalarındaki kısımlar bozulmuş Videolar bozulmuş nasıl oldu ben de anlamadım editteyken fark ettim bugün de biraz hasta değilim de yani burnum biraz sıkalı o yüzden sesim biraz kötü gelebilir kusura bakmayın şimdi girişi yapacağım aralarda atladığım bazı yerler var oraları söyleyeceğim yeri geldi vakit sonunda da bitirişi yapacağım bu arada kanala abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayın aşağıda istediğiniz bölüme gidebilirsiniz. Aşağıdaki YouTube'un koyduğu bar bölümüne ben neyin nerede olduğunu söyleyeceğim, yazacağım oraya. Oradan dikkatinizi çeken bölüme gidebilirsiniz. Yani vakit harcamayabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Beni de desteklemek istiyorsanız demiş olduğum gibi videoyu beğenip bana abone olabilirsiniz. Şimdi isterseniz kutu açılımına geçelim. Şimdi kutuda nelerimiz yazıyor? Rampage 7.1 surveillance sistem. 7.1 sistem. Sanal 7.1 sistem. entegre yani edilmiş. 16.8 milyon RGB aydınlatmaları var. Kulaklığın yan tarafında zaten burada. RGB görüyoruz. Ee, burada virtual e e 7.1 Surround Gaming Headset 7.1 oyuncu kulaklığı. Burada yeni 7.1 ibarimiz var. Burada Comfortable diyor. Yani kulaklık pedlerinin konforlu olduğundan bahsetmiş. Ve en önemlisi 50 milimetrelik driverlarımız, driver sürücülerimiz sürücülerimizin boyutu tam olarak 50 mm. Bu gerçekten iyi bir rakam. Hemen kutunun diğer tarafına döndüğümüz vakit yine şekilde rampage, rock 7.1 kulaklığımızın fotoğrafı. Altında işte with hangi e cihazlara uyumlu olduğunu gösteriyor. Altında da bunların logo'larını koymuşlar. PS4, PS5, PC'lerde çalışabiliyor. Yani o gücü var. Hani telefonda da çalışıyor ama çok az ses geliyor. Ee, RGB'ler yanmıyor. Mikrofon çalışmıyor. Hemen altında şunlar bunlar. Burada bir tane barkod Altında da parti numarası yazıyor. Hemen kutunun arkasına gelecek olsak yine burada. S-Fation diye bir bölüm açılmış. Burada işte chipsetinden light kadar gelmiş. Burada değinebileceğimiz tek kısım şurası. Mikrofon var. 60 50 mm sensitivity var Sensitivity demek istediği şey desibel ses desibeli ses desibelini kulaklığın üzerindeki tekerlekle 42 desibel'e kadar indirebiliyorken bilgisayarın sesine göre 3 desibel daha arttırabiliyorsunuz. Böyle de bir özellik koymuşlar. Yani kulaklığın kendi içerisindeki ses kartından 3 desibel daha sesi arttırabiliyorsunuz. Burada zaten yazmışlar. Sensivity 110. Yani bilgisayardan gelen e, en fazla 110 desibel alabilir diyor. İçerisindeki kendi ses kartıyla birlikte e, 3 desibel daha ekler. Yani toplamda 113 desibel sesimiz oluyor. Bu e, Xiaomi Redmi AirDot incelemesi var. Şuradan yani şuradan çıkması lazım. dolsun. 3 desibel daha fazlası. Zaten birazdan bilgisayarda takacağız deneyeceğiz. Kutunun bu tarafında da yine görmüş olduğunuz gibi sadece rampage, kulaklığımız ve rock gazısı. Şimdi isterseniz kulaklığımızı bir açalım. Bakalım ne varmış ne yokmuş. Şimdi kulaklığımız yan taraflarında görmüş olduğunuz gibi bantlı. Normalde bantlı. Bunları ve bantlarını söktüm. Çünkü ben eve geldiği vakit açmam gerekiyordu. Hani herhangi bir sıkıntısı var mı hasar var mı diye. Yoksa normal direkt harbuk kutusuyla başlamayı düşünüyordum. Ops. Kutumuz şöyle arkadaşlar. Şöyle yani direkt böyle çıkıyor. Burada kulaklığımız buraya geri geleceğiz. İçerisinde bir adet Rampage Rock kulaklık havuzu at gitsin. Kutumuz boş. Şimdi kulaklığımıza gelecek olursak şöyle bir e, patlatın içerisinde geldi. Sarılı bir şekilde. Yani bu şekilde gelmesi bence gayet iyi. Ama keşke kutunun dışına da koysalardı. Bu arada bu ürünü hepsi buradan aldık. Alırsa abim bana hediye olarak almış. Ben de abime hediye olarak saat almıştım. Onun incelemesini de yine kanalda bulabilirsiniz. Şimdi şöyle ön incelemeye baktığımız vakit. Üst tarafındaki Rampage yazısını görebiliyoruz. Konforlu bir pede benziyor. Kendisi şöyle açıp. Yani iyice bir gerdirebiliyoruz. O önden iyi. Hemen şu tarafa bakacağımız vakit. Rampage'in rampage şeffaf bir şeyi var burada. Hani burası nasıl diyeyim tır tıklı. Hani mesela. Sesi geliyordur büyük ihtimalle. Aynı kısım bu tarafta da var. Hemen kulaklığımızın üzerinde. Right ve left yazıları mevcut bunlar olmazsa olmazımız zaten. Şimdi kulaklığın içine bakacak olursak pedleri gayet yumuşak. Onu sizlere söyleyebilirim rahatlıkla. Mikrofonuna gelecek olursak şöyle bir adet mikrofonu var. Bu mikrofon kırmızı kulaklı mikrofonu tabii ki buna göre daha iyidir. Çünkü bunun mikrofonu biraz küçük kalıyor kırmızınınkine göre. Hemen şöyle kablomuza da bakalım. Arkadaşlar kutu açılımına izlediniz. Tam böyle kablodan bahsediyorum. Ardından kamera kapanıyor. Teknik kablodan başlayacak olursak kablonun boyu 2 metre falan. 2, 2 metre 10 santri falan. Ve kablo güzel. Hani dışındaki plastik güzel bir plastik. Hoş bir plastik. Şimdi bu yan taraftaki yerlere gelecek olursak mesela burası bak sese bak. Bura ABS sert plastik ve güzel bir plastik. Hani kaliteli hissettiriyor. Işıkları kez aynı şekilde. ışıkları da gayet güzel. Kafa bandı şöyle göstereyim. Kafa bandı yani hiç rahatsız etmez diye düşünüyorum. Çünkü ben bunu 3-4 saat falan aralıksız kullansam bile rahatsız etmez. Dün arkadaşlar oyun oynadık. PUBG Mobile oynadık. 7-1 desteği. Yani 7-1 güzel ama hani çok da tatmin edici bir şekilde değil. Tamam adamın gene nereden, hangi köşeden, nasıl geldiğini duyabiliyorsunuz. Orası güzel bir Orası güzel fakat hani 7.1 benim pek hoşuma gitmedi. Yani Windows'un kendi 7.1'i daha iyidir diyebilirim. Ama yine oyun oyuncakları için gayet güzel bir kulaklık tavsiye edebilirim. Keza müzik dinleyecekler için aynı şeyi söyleyemem. Çünkü, çünkü müzik dinlerken sizden çok dışarıdaki insanlar duyuyor. Hani Bluetooth hoparlör gibi bir şey oluyor müzik dinlemeye başlayınca. Ben zaten bu yüzden <gülüyor> ürünü iade edeceğim. Yerine Monster'ın ürünü alacağım. Onun hem... Pedleri daha kalın olduğu için aha, hani ses daha az geçirir gibi düşünüyorum. Benim düşüncem o yönde. Ama kesinlikle hani ürün kötü diye iade etmiyorum. Ürün gayet güzel. Sadece hani ben deseniz ki yani, ayda elde 2-3 defa müzik dinlerim. Okey bunu alabilirsiniz. Bu gayet güzel. Ama ben her gün illaki 1 saat müzik dinlerim derseniz dışarıdaki insanlar e, der ki ya çıkart kulaklığı biz de dinleyelim tarzında şeyler duyabilirsiniz. Çünkü ben duydum. Evet duydum. O yüzden iade etmeye karar verdim ama ürün gayet güzel 3 gündür falan kullanıyorum toplamda 4 saat 5 saat falan kullanmışımdır 3 günde hem bu kafa bandı olsun çok kaliteli hem içerisindeki pedler olsun pedler de aşırı kaliteli bakın yumuşacık yani ben bu pedlere aşık oldum diyebilirim asla terletmez yazın çok güzel bir ped dokusu var pedde tam deri de değil tam ne olduğunu ben de çözemedim ama çok güzel. Yani deri değil. Deri olduğu bariz belli oluyor. Çünkü daha önceki iki kulaklığım deriydi. İkisi baya farklı. Şimdi mikrofonda gelecek olursak siz az önce mikrofon testini duymadınız. Şimdi mikrofonu gayet güzel. Şimdi size bir mikrofonla bir konuşma gelsin. Evet. Mikrofonun ses kalitesi bu şekilde. Yani siyah kulaklığı alırsanız mikrofonu bu şekilde. Evet. Mikrofonun sesi bu şekilde. Mikrofon. Şimdi oyun oynarken evet güzel. Ama eğer YouTube'a videolar çekeceğim derseniz biraz sıkıntılı olabilir. O yüzden kırmızı modelini tercih etmenizi öneririm. Oyun oynarken güzel. Hani arkadaşlarla infolaşabiliyorsunuz. Canlı derslere falan girersiniz. Ne bileyim Zunda mitinglere falan girebilirsiniz bununla. Hani o yönden mikrofonu gayet güzel. Mikrofon benim hoşuma gitti diyebilirim. Evet benim hoşuma gitti mikrofonu. Şu üstteki tellerden bahsedecek olursak da şöyle göstereyim. Yerler gayet güzel bu dışarısındaki plastik yine plastik ama kablodaki gibi bir hissiyat var ama da kolay kolay kırılacağını zannetmiyorum ben yani çok kolay bir şekilde kırılacak bir şey değil zaten adamlar bunu o şekilde tasarlıyor yani adam kafasına takarken kırılırsa ne anladı verdiği paradan yani ben şahsen öyle düşünüyorum şimdi kulaklıkta başka değinmediğim hiçbir konu yok ya bir iki konu var. Kulaklığın bası, tizi, işte ses netli, ses kalitesi. Bunlardan da biraz bahsedecek olursam. Kulaklığın ses kalitesi gayet yerinde, güzel. Sadece demiş olduğum gibi müzik dinlerken pek kaliteli şey vermiyor. Sesten almayan birisi dinlerse müziği güzel olmuşlar ama sesten birazcık anlenmek için dinlemeye başladı vakit ha şunun şurası şöyleymiş diyebilir. Basları yok. Sadece şey hani böyle masaya vurulur ya. Ya böyle bir bas var. Ya bas dediğin şey böyle avucu masaya vuruluyorsa bas. Bu hani tık tıklıyor öyle söyleyeyim size. Hani bas konusunda çok iyi olmasını zaten bekleyemeyiz. Bu bir oyuncu kulaklığı. 7 bir oyuncu kulaklığı. Oyuncu kulaklıklarında zaten bas beklenmez. Ee, tiz de beklenir. Tiz beklenir. Evet bas oyuncu kulaklarında tiz beklenir. Tizlerine gelecek olacak da tizler hani güzel çok çok iyi olup da cızırtı çıkartan türlerden değil. Çok kötü olup da yani yine cızırt çıkartanlardan değil orta seviyede bir tiz ayarı var yani orta seviye bir tizi var ve gayet yeterli bence şimdi görünüşüne falan gelecek olursak da görünüşü de aynen şu şekilde bu şekilde bir görünüşü var yani gayet güzel ya görünüşü beni zaten cezbeden şeylerden bir tanesi yani şu led aydınlatmasıyla şu dizaynıyla beni benden almıştı. Fakat demiş olduğum gibi işte müzik kalitesini ben pek beğenmedim için. iade edeceğim. İade kodlarımı da zaten çıkarttım. Pazar sesi günü kargoya vereceğim. Yerin enesini aldığım vakitte zaten videosu kanalda olur. Kulaklığı bana soracak olursanız 250 TL bandına göre alınabilir. Okey. Video bu kadardı. Beğendiyseniz kanala abone olup videoyu beğenmeyi yorumlar bölümünde de yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınız benim için değerli. Aklınıza takılan sorular olursa eğer buluşabiliriz. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.